750 kilometre yol geldik. Çok güzel bir ortamımız oldu. Halaylar çektik. Antalya temsilen geldik buraya. Yemeklerimizde dolma lahmacun, içli köfte ile Gaziantepi temsil ediyoruz. Milletlerinden birbirine kaynaşmış, kültürleri birbirine yemekten, kıyafetten, hurbetetten tartıp birbirine paylaşmışlar. Kazaklar olarak burada bulunmaktan çok heyecanlıyım, gurur duyuyorum çünkü kendimi Atayurt'ta olduğumu hissediyorum. Bakın etrafa ne güzel. Türk tarihini, Türk dünyasını hissedebiliyorum bu festivalde. Erzurumlar gecesinde memleketlerimizle buluşmak için buraya geldik. Bu organizasyonu düzenleyen Sayın Başkanımız Enver Demirel'e herkese çok çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar, var olsun. Çok güzel, çok mutluyuz, çok eğlenceliyiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu güzel organizasyonlar için. Masya'dan geldik, tesadüf olarak geldik. Ama Belediye Başkanı'na gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir festival düzenlemiş. Burası aynı zamanda benim kendi yurdum, kendi yurdumun insanı. İnşallah güzel geçecek, çok eğlenceli olacağına eminim. Tütü maşallah benim Ona sül gözler tütü maşallah